Amerika Birleşik Devletleri borsaları çok heyecanlı haftalara giriyorlar. Neden? Çünkü ardı ardına büyük gelişmeler var. Bu çarşamba günü enflasyon verisi gelecek. 2-3 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası toplanıyor ve daha da enteresanı bilançolar açıklanmaya başlıyor. Bu haftaya baş baş geliyorlar. Cuma günü önemli banka bilançoları geliyor. J.P. Morgan gibi, Citis gibi, Wells Fargo gibi, BlackRock gibi. Daha sonra da yavaş yavaş benim esas meraklı olduğum teknoloji şirketi bilançolarına doğru ilerliyoruz. 18 Nisan'da Netflix, 19 Nisan'da Tesla, 25 Nisan'da hem Microsoft hem Google, 26 Nisan'da Meta, 27 Nisan'da Amazon ve 4 Mayıs'ta Apple. Apple normalde bu kadar geçe kalmaz. Acaba kötüye bir işaret düşünmek gerekiyor. Takipçilerin de arasında bulunduğu pek çok insan çok kötü bilançolar geleceğini ve şirket hisse senetlerinin katliama uğrayacağını özellikle Nasdaq'ta bu etkilerin çok sert olacağına inanıyorlar. Peki durum gerçekten öyle mi olacak? Enflasyon beklentisinde göz önüne aldığımızda neler değişecek? Hangi şirketler bazında temelde neler olacağını düşünüyorum. Bütün bunları bugün sizin için anlatacağım. Piyasalarda ilk çeyrekte yaşanan boğa rallisine çok şüpheyle bakanlar var. Özellikle Nasdaq'takine. Haklı da olabilirler çünkü 7 Nasdaq hissesinin ki bunlar büyükler işte Google, Facebook, Amazon, Microsoft gibiler. Bunların değeri ilk 3 ayda aşağı yukarı %20 arttı. Buna karşı S&P 500 endeksindeki artış %7 idi. Yani oraya göre oldukça hızlı arttılar. Hatta aralarında Tesla gibi Nvidia gibi şirketlerin hisseleri ilk 3 ayda %80-90'lar civarında arttı. Acaba balon geri mi döndü? Bu yönde bolca da eleştiri alıyorum. Hocam görmüyorsunuz gerçekleri. Bu şirketler düşecek. Bak eleman da çıkartıyorlar, perişan olacaklar vesaire. Pek öyle düşünmüyorum. Neden? Önce enflasyondan bakalım meseleye. Uzun zamandır ben takip ediyorsanız en kritik meselenin ekonomide Amerika'nın enflasyon olduğunu söylüyorum. Çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyorsa veya düşmüyorsa başımız dertte faizleri yükseltmek zorundalar. Faizleri daha fazla yükseltecek yerlerde pek kalmadı. Bu tarafta bankalar patlıyor o zaman işler çok fena sarma sarıyor. Bundan dolayı enflasyona çok odaklanmamız gerekiyor ve bu çarşamba güne enflasyon geliyor. Bu ay Bloomberg'in yaptığı ankette 58 tane ünlü ekonomist katılmış ve ne bekliyorlar biliyor musunuz? Aylık enflasyon %0.2 olacak diyorlar. Bunu yıllıklandırırsanız %2.4'lük bir enflasyondan bahsediyoruz. 58 ekonomisten 5 tanesi bu arada ekonominin aylık olarak %0.1'ler civarına geleceğini söylüyor. Bu durumda yıllık %1.2'lik enflasyona İniyoruz demektir. Yıldan yıla baktığımızda da enflasyonun bir ay önceki okuma olan %6'dan %5.1'e ineceği düşünülüyor. Yani burada biraz korkacak şey aşırı iyi beklentiler var ama öte yandan bu beklentilerden bir miktar sapma olsa da enflasyonun aşağıya doğru kafasını çevirdiğini ekonomistler bütün yürekleriyle inanıyorlar gibi gözüküyor. Çekirdek enflasyonda durum biraz farklı çünkü çekirdek enflasyondan biliyorsunuz petrolü ve gıdayı ayıklıyoruz. Ve petrolün enflasyon düşürücü etkisinden de ondan dolayı çekirdek enflasyon arınıyor. Böyle baktığımızda aylık çekirdek enflasyonun %0.4 geleceği düşünülüyor. Bu yıllıklandırdığın zaman %4.8'lere doğru giden bir enflasyondur. Pek iyi değil, FED'in hedefini bayağı ilerisinde. Çekirdek yıllığa baktığımızda da hatta hafif bir yükseliş bekleniyor. Geçen ay %5.5 açıklanmıştı yıllık olarak. Şimdi ise %5.6 olabilir deniyor. İşte burası biraz için moral bozuyor. Yani toplamdaki enflasyon, manşet enflasyon ciddi şekilde aşağıya doğru geliyor. Fakat onun içerisinden enerjiden yaratılan disenflasyon devreden çıkarınca enflasyon çok da iyi düşmeyecek diyor ekonomistlerin tahminleri bu yönde. FED çekirdek enflasyonu daha çok kitlenmiş durumda. O yüzden manşet enflasyon çok düşük gelse bile çekirdek yüksek gelirse bu bizim için iyi haber değil. Çekirdekte neye bakacağız? Özellikle hizmetler tarafına bakacağız. Yani kiralar, konaklama, ulaşım, eğitim, kuaför hizmetleri, hayvan bakımı, sağlık hizmetleri bütün bunlara bakacağız. Ve eğer buralardaki düşüş iyi değilse 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek FED toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı mutlaka gündeme gelecek. Kendi tahminimi söylemem gerekirse manşet enflasyon bence beklendiği gibi gelecek, çekirdek enflasyonda beklendiğinden düşük gelecek. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü cuma günü açıklanan veriler gösterdi ki evet Amerika'da istihdam hala kuvvetli ama maaş artışları enflasyonun epey altında geliyor. Bu mutlaka artık bir yerlerde hizmetlere yansımaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ama görmek lazım her arkarda enflasyon bizim büyük çarpanımız. Gelecek enflasyon verisi Nasdaq borsasındaki şirketlerin açıkladığı bilançolara yatırımcıların verdiği tepkiyi de belirleyecek. Bu arada enteresan da bir detay. Petrol beklendiği gibi yükselmedi. OPEC biliyorsunuz kısıtlamalara gitmişti. Bu o gün fiyatları çok zıplattı ama bugün geldiğimizde hem ham Petrol hem brand Petrol'deki fiyat seviyeleri Mart ve Şubatlara geri dönmüş durumda. Bu bankacı krizi sırasında sert bir düşmüştü 72-73 dolara kadar. Şu anda geldiği yer yine Şubat-Mart seviyeleri. Neden daha fazla yükselmiyor? Birkaç tahmin var. Bir tanesi yeterince talep yok. Gayet de makul ekonomi yavaşlıyor diyoruz. İkincisi de belki daha da önemlisi, Nijerya, İran ve Rusya'nın aslında petrol üretimini azaltmadığı tam tersi. Özellikle Nijerya'nın artırdığı görülüyor, Rusya'nın azaltmadığı görülüyor. İran'ın da günlük yanılmıyorsam 240-250 bin varil daha fazla petrolü piyasaya sürdüğü öne sürülüyor. Artık bu rakamlara baktığımız zaman belki de Arapların beklentileri gerçekleşmiyor diyebiliriz. Ama her halükarda şu anda petrol Şubat-Mart seviyelerine gelmiş durumda. Buralarda petrol fiyatı disenflasyon yaratacak düzeydeydi. Çünkü onun bir yıl öncesine baktığımızda petrolün fiyatı 110-120 dolarlar arasındaydı. Peki böyle baktığımızda Nasdaq ne bekliyor? Veya Nasdaq'taki büyük hisseler olan Netflix, Tesla, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Apple ve Nvidia'nın başlarına neler gelecek? Çünkü daha evvel de söyledim önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hepsinin bilançoları geliyor. Analistlerin üzerinde hemfikir olduğu konu hepsinde net karlıkta düşüşler olacak. Bu kaçılmaz gibi gözüküyor. Bazılarının cirolarında da düşüşler bekleniyor. Yani resesyonun biraz bu şirkette özellikle etkilerini göreceğiz. Peki bu, bu şirketlerin değerlerini düşürecek mi? O başka bir mesele. Çünkü Micron bu hafta bize gösterdi ki, şirketin satışları geçen yıla göre %55 düşmesine rağmen, CEO'nun en kötüyü geride bıraktık, önümüzde aydınlık günler var demesi hisseyi yukarı doğru taşıdı. Aynısı bütün bu Nasdaq hissederine de olabilir. Çünkü beklentiler oldukça karamsar ve beklendiği kadar kötü gelmezse veya beklendiği kadar kötü gelirse öyle söyleyeyim bilançolar, bu durumda bu hisseler yukarı doğru gidebilirler. Tabii şunu net söylemekte fayda var. Bu hisseler şu anda ucuz değiller yani yılın başında çok ucuzlardı artık değiller. Mesela fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda Nasdaq ortalaması 25.4'a gelmiş durumda. S&P'deki bu ortalama 17.6. Nasdaq S&P arasındaki fark %44. Nasdaq her zaman S&P'den daha primlidir. Çünkü büyüme şirketleri bunlar. Ama fark çok açılmış durumda işin doğrusu ve daha ver fark %48 olmuştu Ağustos 2020'de. Nasdaq oradan %20 geriye doğru düzeltme yapmıştı. Öte yandan işin içine büyümeyi koyunca durumlar değişebiliyor. Bizim bir rasyonumuz daha var fiyat kazanç bölü büyüme diye. Ve Wall Street analizleri diyorlar ki önümüzdeki yıl %20, 2025'te ise %15'lik kar büyümesi gelebilir bu şirketlere. Böyle baktığımızda fiyat kazanç bölü büyüme beklentisi deyince oran 1.5 olarak çıkıyor. Oysa bu S&P'de ikilerci vardı. Yani böyle bakınca da Nasdaq ucuz. Tabii bu da kritik mesele, büyümenin devam edip etmeyeceği. Çünkü büyüme devam etmiyorsa bu oranlar kökten değişecektir. Ve analistler diyorlar ki evet 2023 zor bir yıl olacak, büyüme olmayacak hatta küçülme bekliyoruz. Bu çeyrekte ve bir sonraki çeyrekte sonra biraz işler toparlayabilir. Ama 2024-2025'te büyümeler geri gelecek hem de kuvvetli bir şekilde. Çünkü bu şirketler teknoloji üretiyor, yapay zeka üretiyor, verimlilik iyileştirecek şeyler üretiyorlar. Bu şirketler durdurulamaz diyorlar. Açıkçası ben de bu görüşe katılanlardanım. Evet önümüzdeki aylar biraz sıkıntılı geçecek bu kesin. Ama eğer akıllı bir yatırımcı geleceği parlak görüyorsa ve nazak şirketlerinin tekrar büyümeye geçeceğini görüyorsa bu durumda bu şirketlerin şu anda aslında pahalı değil ucuz olduğunu değerlendirebilir. Bu şirketler pahalı mı ucuz mu konusunda sevdiğim bir değerlendirmede üyesi olduğum CMA'dan geldi. CMA'nın raporunda S&P 500 ve Nasdaq hisselerini ISM endeksiyle karşılaştırıyor. ISM neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim dışındaki sektörlerin satın almacılarının gelecek beklentisi. Ve o beklentilerle karşılaştırdığımızda hem S&P 500 hem Nasdaq ucuz gibi gözüküyor. CMA'nın raporunda sunduğu bu grafik çok ilginç. Mesela buradaki mavi çizgi S&P 500 endeksinin değişimini gösteriyor. Üstteki beyaz ise ISM endeksindeki değişimi gösteriyor. Burada görüyorsunuz şu anda S&P 500 ISM'i 43-44 civarında fiyatlıyor. Oysa ISM şu anda 50'ler civarında. Yani buradan da S&P 500'ün ISM endeksiyle karşılaştırmasına göre düşük olduğunu görüyoruz ki yılda içerisinde hep bunlar birbirini takip etmişler ve eninde sonunda aynı yerde buluşuyorlar. Buradan tabii ISM daha sert düşecek de diyebiliriz. Veyahut da borsa ucuz kaldı, bu kendi toparlayacak da diyebiliriz. Bununla ilgili yoruma biraz sonra tekrar döneceğiz. Nasdaq'a baktığımızda durum daha da trajeye benziyor. Burada Nasdaq endeksini görüyorsunuz. Şu anda ISM'i 37-38'ler civarında fiyatlı. Oysa dediğim gibi ISM 50'lerde. Buradan yine aynı çıkarıma gelebiliriz. Ya ISM daha da aşağı gidecek ya da Nasdaq yukarı doğru gidecek. Fiyat olması gerekenden düşük bir yerde. GMI'nin raporu ISM'le Merkez bankalarının para politikaları arasında da enteresan bir ilişki kuruyor. ISM'in sürekli geriye doğru gitmesine anlama gelir. Dünyada ekonomi küçülüyor. Bankalar o zaman ne yapmışlar? Bankalar hep parayı artırmışlar. Bakın buradaki grafik biraz da enteresan. Azıcık bir ters bir okuma var burada. ISM burada ters gidiyor. 65, 60, 55, 50, 45 gibi gidiyor. Yani grafikte yukarı doğru gittikçe ISM aslında değeri azalıyor demektir. Buna karşı merkez bankalarının bastığı toplam para doğru orantılı gidiyor. Böyle baktığımızda... Grafik bize diyor ki, ISM bir süredir çok ters gidiyor. Yukarı gidiyor yani ISM düşüyor demektir. Bu durumda bankalar eninde sonunda para basarak bunu takip edecekler. Çünkü tarihte hep böyle olmuş. Grafiğin kendisi zaten görüyorsunuz. Grafik diyor ki eğer ISM yukarı doğru gidiyorsa yani düşüyorsa eninde sonunda bankalar para basmak zorunda kalıyorlar. Bankalar para basınca bunun borsalara nasıl yarıldığını da biliyoruz. Tabii ki geçmiş geleceğin garantisi değil ama ekonomilerdeki yavaşlamalara eninde sonunda bankalar faizleri düşürerek... ...para basarak tepki vermişler, tarih hep böyle göstermiş ve GMI diyor ki... ASM endeksinde öyle yerlere geldik ki merkez bankalarının para basmasına az kaldı. Sonuç olarak ben ne düşünüyorum? Bence enflasyon olumlu gelecek. Merkez Bankası Amerika'nın Mayıs ayında muhtemelen faizi 25 pas puan artırabilir... Borsalar buna izin veriyorlar. Daha belki videomda anlatmıştım. Buna karşına eğer enflasyon beklenenden de iyi gelirse belki o faiz artışına gerek kalmaz. Bankalar tarafında bir sorun patlamıyorsa, enflasyon geriye doğru gidiyorsa, Nasdaq'ın yukarı gitme ihtimali aşağı gitme ihtimalinden yüksek. Alternatif senaryo ne? Enflasyon kötü gelebilir. Nasdaq borsasındaki şirketlerin bilançoları beklenenden çok kötü gelebilir. ...bu cuma günü açıklanacak banka bilançolarında çok sorunlar olduğu görülebilir. O zaman da nazlak aşağı doğru inebilir. Ama benim yönüm yukarı doğru ben başlayan rally'nin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii burada doğru şirketleri seçmiş olması çok önemli. Doğru şirket demek ne demek? Bir kere pozitif nakit akışı üretiyor olması lazım. Yoksa iflas tehlikeleri var böyle bir kredilerin falan kısıldığı bir ortamda. Büyümesinin devam etmesi lazım. Bu yıl değilse de gelecek yılda ilgili büyümeye geri dönüyoruz mesajlarının gelmesi gerekiyor yöneticilerinden. Ve şirketin karlılığını da aşırı kaybetmiyor olması lazım. Baktığımda ben önce saydığım büyük nazak şirketlerin bu konuda çok fazla sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Doğru hisse seçimi yapmak çok çok önemli. Bu konuda gelip bizim kanalımıza üye olursanız, katılırsanız doğru hisse seçmek için neler yapmak gerekiyor konusunda çok örnekler veriyoruz. Geçen hafta UiPAT'i inceledik. Bu haftada batarya endüstrisine döneceğiz. CATAL'ı inceleyeceğiz. Belki gizli çeker. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.